Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Altın ve döviz kurlarında çok önemli gelişmeler var. Değerli dostlarım, güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videoya beğeni atmayı unutmayın. Bugün ayrıca bir dakikada önümüzdeki seçime değineceğim. Kıymetli arkadaşlar, önceden peşinen söyleyeyim, dolar, altın ve eurodan başka bir şeye geçilmez, pariteler arası uygunluk mevcut değil, eğer geçiş yapanlar olursa, Sibirya'ya turist olarak gidip, soğukta ayaz yemiş, Bangladeşli'nin balgamı gibi yere yapışırlar. Dostlarım, yani geçişlerden dolayı elinizdeki dövizi veya altını ilk aldığınızda ödediğiniz ilk makas farkı ve en son olarak da TL'ye geçeceğinizde ikinci makas farkı, buna ek olarak da pariteler arası geçiş yapıldığı takdirde ayrıca çifte makas, toplamda ise dört ayrı makas farkı ödemiş olursunuz. Buna nispeten iki yıl öncesi gibi iki, üç kuruşluk makas aralıkları dönemleri kapandı, al-sattan para kazanma işleri de bitti. Bu nedenle de zarar etmemek için neyiniz varsa onda beklemeniz lazım, ileride şartlar değişebilir ve geçiş yapmak için uygunluk oluşabilir. Dostlarım, birçok yalama ekonomist ve analistin, baba senetler olarak ilan edip, milleti yönlendirdikleri hisselerde ardı ardına devasa büyüklükte kayıplar yaşandı, kayıplar nedeniyle borsa geçtiğimiz gün, aralıklarla 3 defa sistemi kilitledi, borsadan uzak durun, yanarsınız. Altın ve döviz kurları nasıl bir yol izleyecek? 2023'ün ilk günlerinde baskılamayla yatay hareket devam ettirilme çabasında görünse de, dalgalanma dağılımından gelen bileşik etki güçlü ilerliyor. Bu da demektir ki geçmiş benzer trendlerdeki görüntü oluşmuş olsa da, benzer olmayan sonuçlara gidecektir. Benzer hareketleri, beklenmeyen sonuçlardan farklı kılacak makroekonomik sebepleri de diğer tür yaklaşımlar içinde görmeye başlıyoruz. Hızla devalüasyona doğru ilerliyoruz, yakında devalüasyon olacak. Ekonomik bozulmalar, dev dalga oluşturarak, özellikle yıkılmaz denilen şirketleri hallaç gibi dağıtmaya başladı. Dostlarım, sadece bu hafta, 30 civarında çok büyük inşaat şirketi iflas etti. Bir dönem dünyanın en büyük, 250 müteahhitlik firması arasında yer alan yüksel inşaat, bugünlerde iflasla karşı karşıya. Şirket hakkında iflas davası açılırken, ayrıca Türkiye'nin en büyük inşaat devi olan Ağoğlu inşaatında iflas yolunda olduğu görülüyor. Ali Ağoğlu, her ne kadar iflas gibi bir durum olmadığını bugün açıklasa da, iflas yolunda olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve Ağoğlu İnşaat inşaatta yıkılacak. Gelişmiş ülkelerde hafif resesyon ve durgunluk senaryolarının konuşulduğu zorlu dönemde, Türkiye ekonomisinin küçülmeye devam etmesinin önüne geçilemiyor ülkenin dış şoklara karşı bağışıklığının nedeni güçlendiğinin açık ispatı sayılan az miktarda olan dövizi, doları baskılamada kullanmaları nedeniyle acil ihtiyaç olan ve hayati önem arz eden orijinal ilaçlar yurtdışından getirilemiyor. Dikkat çekilmesi gereken önemli nokta ise, geçtiğimiz yıl övüle övüle bitirlemeyen ve kof çıkan Türkiye’nin yeni ekonomi modeli, meyvelerini olumsuz yönde vermesi oldu. Ekonomik parkurdan geçemeyen hükümet, 2023 seçimlerini kazanma üzerine planladığı, aslı astarı olmayan, bitmek tükenmek bilmeyen, doğalgaz bulduk naraları atılmasından başka, yaptığı olumlu tek bir çalışma yok, eğer varsa, yorumlarda belirtin. Şüphesiz ki, şairin yazdığı sahte şiirler ve ressamın hayali olarak tabloya çizdiği, toz pembe resimler, çok yakında tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri alacak. Hükümetin 2023 seçimlerini kaybetmesiyle birlikte, Türkiye'de, bundan sonra gelecek olan hükümetlerin hiçbirisi, iktidarlarını korumak için, basın, medya ve politik yönlendirmeler ile bu tip dezenformasyon ve kof propagandalar yapamayacaklar. Çünkü, önümüzdeki çok yakın dönemde, devasa büyüklükteki ekonomik darbeyi yiyecek olan insanlar, durumun farkına geçti olsa varacaklar. Genel olarak bilinçlenerek, yeni dönemde, statüsün ne olursa olsun, maddi, manevi çıkar sağlayan tüm kişileri ve ayrılıkçı hizipleri dışlayarak, bir daha hortlatmamak üzere tamamen ortadan kaldıracaklar. Kıymetli insanlar, TL'de beklemeyin, elinize geçen Türk lirası ile dolar alın, döviz kurları, altın ve gümüşte düşüşler beklenmiyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.